Merhabalar, 14-20 Mart haftasına hoş geldiniz. Bu videoda haftanın genel astrolojik etkilerini ve burçlara ilişkin yorumları paylaşıyor olacağım. Kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmamış olan arkadaşlar varsa, abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da, yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Bu hafta oldukça yoğun bir hafta bir dolunayımız var. Bunun yanı sıra önemli kişisel gezegenlerin etkileşimleri var. Şimdi hız kaybetmeden ben hemen haftanın gündemine değinmek istiyorum. Haftanın ilk günü 14 Mart tarihinde Venüs ve Seres arasında güzel bir üçgen açılışacak. Özellikle parasal anlamda aşk ve ilişkiler anlamında bizi besleyen e, konulara yatkınlığımızın artacağı burada kova enerjisiyle beraber, Venüs'ün e, kova etkisiyle beraber e, aslında ilişkide neyi arzu ettiğimiz, hangi kafa yapısına, hangi özgürlük alanına ve sınırlara e, sahip olmayı arzuladığımızın, e, bir sinyalini veriyor olacak bu etkileşim. Bunun yanı sıra maddi anlamda da güzel fırsatların gelebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda bizi besleyen ilişkiler, özgürlük alanımıza saygı duyan ve aynı zamanda bizi besleyen, geliştiren ilişkileri de hayatımıza çekme potansiyelimizin yüksek olacağını göstermekte. Ancak aynı gün itibariyle Merkür ve Serest arasında da bir kare görünüm var. Bu kare görünüm özellikle iletişim problemleri, yanlış anlaşılmalar. Değer kavramının sorgulanması gibi temaları ön plana çıkarabilir. Dolayısıyla biliyorsunuz zaten merkür balık derken biraz kafalarımız karışık olacak. Bir hülya ve derya halinde ilerliyor olacağız. Dolayısıyla burada belki yanlış anlayabiliriz, yanlış anlaşılabiliriz, yanlış kararlar alabiliriz. Daha temkinli olmakta da bu bağlamda fayda olacaktır. 17 Mart tarihine geldiğimizde ise Merkür ve Uranüs arasında 60 derecelik güzel bir açı oluşacak. Burada özellikle sürpriz haberler, beklenmedik gelişmeler, anlaşmalar, teklifler, sözleşmeler, görüşmeler mümkün olabilir. Teknolojik cihaz satın alma, bu tarz teknoloji ile alakalı, astroloji ile alakalı araştırmalar yapma, görüşmeler yapmak adına da oldukça uygun bir süreç söz konusu olacaktır. Keza yine 17 Mart tarihinde Merkür Ceres üçgenine, pardon Mars Ceres üçgenine baktığımız zaman burada da artık bu bizi besleyen, geliştiren, doyuran konu her neyse bununla alakalı aksiyon almaya başlayacağımız, eyleme geçmeye başlayacağımız enerjiler hakim olacaktır. 18 Mart günü ise oldukça yoğun enerjiler hakim. Güneşin öncelikle ile çok güzel bir açı oluşacak. Keza zaten Başak dolunayının etkisi de e, Plüto ile çok e, etkili bir şekilde kendisini gösterecek. Yani Plütonik bir Dolunay'dan bahsediyoruz esasında biz bu esnada. E, Başak Dolunay'ı yine 27 derece Başak Burcu'nda meydana gelirken güç kavramları, egemenlik kavramları ön plana çıkacak. Plüto ile güzel bir desteği olacak e, burada ayın ve güneşin. E, ve bu da gizli konuların, sırların, dönüşümün Simya'nın küllerinden yeniden doğmanın sinyallerini veriyor olacak. Başak Burcu klasik astrolojide 6. ev ile ilişkilendirilir. Zaten Başak donlay videosunda uzun uzun değineceğim ancak bir düzen inşa etmeye çalışıyoruz sanki. E, kafalarımız biraz karışmış. Mart başından itibaren ikilemlerde kalmış olabiliriz. Bir türlü netliğe kavuşmamış süreçler yaşamış olabiliriz. Şimdi ise bu dolunayla beraber artık o içimizdeki ışığı gücü yeniden keşfederek. E, aksiyon almaya başlayacağımız gerekirse sıfırdan başlayacağımız küllerimizden yeniden doğacağımız etmenler mevcut. Venüs ve Mars ile de düşük bir oranda olsa e, güzel etkileşimleri var bu dolunayın. Bu da ee, bazı ilişkileri bitirebileceğimiz, yeni ilişkilere başlayabileceğimiz, çok güçlü bağlantılara e, kapı açabileceğimiz etkileşimlerden bahsetmekte. Özellikle sezgilerimiz bu süreçte çok aktif olacaktır. İçimizde sonsuz bir kaynak, sonsuz bir güç ve potansiyel hissetme eğilimimiz olacaktır. Ee, tutkularımızın çok yüksek olacağı bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu dolunay enerjisiyle beraber artık ne istediğimiz konusunda e, büyük bir oranda netliğe kavuşuyor da olacağımızı, söyleyebilirim Zaten Dolunay'ı da bir sonraki videoda detaylı bir şekilde inceleriz hep birlikte. Evet haftanın geri kalan etkisine baktığımız zaman hafta sonuna geldiğimizde 19 Mart tarihinde Venüs-Uranüs karesi meydana gelecek. Burada ikili ilişkilerde biraz dikkatli olunması gerekiyor açıkçası. Ani kararlar alma eğiliminde olabiliriz. Yıldırım aşkları, yıldırım hızında biten aşklar, parasal gündemler söz konusu olabilir. Harcamalara özellikle dikkat edilmesi gereken de bir süreçten geçiyor olacağız hafta sonu itibariyle. Ve haftanın son gününe geldiğimizde artık... Bahar aylarının gelmeye başladığı güneşin koç burcu geçişi başlıyor olacak arkadaşlar. Şimdiden bütün koç burçlarının doğum günlerini kutluyorum. Ve güneşin koç burcu geçişiyle beraber bu haftadan itibaren artık baharı iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir süreçte bizimle beraber olacak. Tabi güneş balık sürecinden çıkıp güneş koç sürecine dahil olmak biraz daha bizleri hareketlendirecektir. Güneş koç enerjisini çok sever. Dolayısıyla aktif olacağımız Fiziksel anlamda, mental anlamda hareketlenmeye başlayacağımız ve e, sanki kış uykusundan uyanmış gibi bir e, rüyadan uyanmış gibi e, yeniden hayata döneceğimiz enerjilerde aktif olacaktır bu etkileşimlerle e, birlikte. Evet e, haftanın genel etkileri bu şekilde. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor. Ben hemen Koç burcuyla başlayacağım. E, görüşmek üzere. Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar 14 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar bu hafta Başak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Ee, bu dolunayın aynı zamanda Olak Burcu'ndaki Plütonla e, etkileşimleri olacak. Bu da özellikle iş hayatınız, e, sosyal ortamlarınız, gerçekleştirmeniz gereken organizasyonlar planlar programlar çözüm yolları ile alakalı bir takım kararlar ve tamamlanmalar sürecine geçeceğinizi gösteriyor özellikle kariyer hayatınıza dair güçlü dönüşümler değişimler çok güçlü ve otoriter kimselerin etkisiyle hayatınızda meydana gelecek etkileşimler söz konusu olacak gibi gözükmekte bu hafta itibariyle hafta sonu Güneş Koç burcuna yani burcunuza geçecek ve önümüzdeki haftalardan itibaren artık daha rahat edeceğiniz kendiniz ortaya sereceğiniz, ortaya koyacağınız, aktif olacağınız bir süreç başlıyor olacak sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Bu hafta Başak burcunda bir dolunayımız var. Sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak bu dolunay ve 9. evdeki Plüto ile da temasları olan bir dolunaydan bahsediyoruz. Özellikle çocuklar, aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz, yatırımlarınız, yeni fikirler sizi heyecanlandıracak gelişmeler söz konusu olabilir. Burada birçok Başak, pardon, birçok boğa burcu için yeni aşk maceraları uzak mesafeli ilişkiler, yeni bakış açıları sizi heyecanlandıracak yeni projelerde Söz konusu olacak gibi gözükmekte e, hafta sonu itibariyle aynı zamanda Güneş Koç burcuna geçiyor güneşin koç burcu geçişi 12 evinizde biraz daha e, içsel hesaplaşmaların yaşanacağı, kendi özünüze içinize döneceğiniz bir süreci ifade eder e, bu dönemde kendi benliğiniz üzerine çalışmalar yapabilirsiniz e, biraz e, inzivada kalmayı tercih edeceğiniz bir süreçten bahsediyoruz sevgili boğalar Umarım güzel bir süreç olur sizin adınıza görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta Başak Burcu'nda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'ın etkileşimlerine baktığımız zaman 4. evinizde etkili olduğunu görüyoruz. Bu da ev, yuva, aile yaşantınızla alakalı gündemleri tetiklerken aynı zamanda 8. evdeki Plüto'dan da destek gören bir Dolunay'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla özellikle ev almak, yatırım yapmak, toplu bir paranın elinize geçmesi, bir miras, nafaka tazminat konusunun çözümlenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir ve bu konuda artık ne sağlanabilir gibi gözüküyor. Burada biraz özünüze dönüp, kendi benliğinize dönüp içsel muhasebeler, hesaplaşmalar yapacağınızı da söyleyebiliriz. Hafta sonu Güneş Koç burcuna geçecek ve önümüzdeki haftalarda artık sosyal çevrenizin aktif olmaya başlayacağı kalabalıklar içerisinde sizi daha çok göreceğimiz... ...ve para kazanmak, büyük paralar elde etmek adına aktif olacağınız bir süreç söz konusu olacak... Sevgili İkizler Burçları umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeç Burçları bu hafta Başak Burcu'nda bir donlayımız var. Bu donlay sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak ve Oğlak Burcu'ndan 7. evden de destek gören bir donlaydan bahsediyoruz. Bu dolunay enerjisiyle beraber birçok yengeç burcu evlilik kararı alabilir, ortaklık kararı alabilir, yeni teklifler karşınıza çıkabilir. Özellikle yakın çevrenizin çok aktif olarak hayatınıza dahil olacağı bir süreçten bahsediyoruz. Burada güçlü kimselerle tanışabilir, güçlü bağlantılar kurabilirsiniz. Hafta sonu itibariyle Güneş Koç burcuna geçiyor. Güneş'in Koç burcu geçişi önümüzdeki bir aylık dönemde kariyer hayatınız, toplumsal itibarınıza odaklanacağınızı gösterirken zirveye oynayacaksınız sevgili yengeç burçları. Artık kendi işinizin patronu olmak, işinizde söz sahibi olmak, otorita konumdaki insanlarla muhatap olmak adına uygun bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta Başak Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin haritanızın ikinci evinde etkili olmakta. Aynı zamanda Plüto'dan da güzel bir açı alacak bu dolunay. Özellikle iş hayatınız, iş hayatınızda yeni bir düzen ve rutin oluşturma. Bunun yanı sıra çalıştığınız işten elde etmiş olduğunuz kazançlar veya sorumluluklar gördüğünüz değer ve hak edişleriniz bu hafta itibariyle ön plana çıkacak gözüküyor. Bunun yanı sıra baktığımızda özellikle hafta sonu itibariyle güneşin koç burcu geçişine başlayacağını görüyoruz. Bu geçiş sizin yükselenize güzel açılar oluşturacak sevgili aslan Burçları Özellikle seyahatler, eğitimler alanında çok daha şanslı bir sürece giriş yapacaksınız. Hayatın biraz daha felsefi tarafını araştırmaya başlayacağınız varsa hukuksal gündemlerinizin ön plana çıkacağı bir süreç olacaktır. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları ve yükselen burçları başak olanlar. Bu hafta burcunuzda bir e, dolunay meydana geliyor sevgili Başaklar. Bu dolunay enerjisiyle beraber bir yılın muhasebesini yapabilirsiniz. Geçtiğimiz bir yıllık süreci gözden geçireceğiniz, artık belli konular dolgunla işlendiğiniz, belli konularda net tavır ve tutumlar takınacağınız bir süreç e, ortaya çıkmakta. Bu dolunaya eşlik eden Plüto 5. evinizden sizlere destekliyor. Özellikle çok güçlü bir aşk hayatınıza girebilir sevgili Başak Burçları veya bir aşk ilişkisini sonlandırabilirsiniz. Bir çocuk haberi veya gündemi söz konusu olabilir gibi gözükmekte yaratıcı bir projeyle alakalı da artık net bir karar alabilirsiniz sevgili Başak Burçları. Hafta sonu itibariyle Güneş Koç Burcu geçişi başlayacak. Güneş'in Koç Burcu geçişiyle beraber özellikle ortaklaşa paralar, parasal konular, harcamalar, bütçe dengesi ve derin mevzular biraz daha gündem teşkil etmeye başlayacak önümüzdeki bir ay boyunca. Umarım keyifli bir hafta olur. Sizin adınıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burçları terazi olanlar. Evet sevgili teraziler bu hafta Başak Burcu'nda bir dolunay var. E, bu dolunay 12. evinizde etkili olacak ve e, bu dolunay enerjisiyle birlikte bir içsel muhasebe sürecine giriş yapıyor olacaksınız. Keza Plüton'un da 4. evinizden bu dolunaya güzel bir desteği olacağı için sanki geçmiş muhasebesi yapmaya başlıyorsunuz sevgili teraziler. Aile, atalar, kökleriniz, bilinçaltınız, bugüne kadar tutunduğunuz değer yargıları, size ait olduğunu hissettiğiniz tavır ve tutumları tekrar gözden geçirmenizi sağlayacak bir hafta olacaktır. Rüyalarınıza çok önem vermenizi tavsiye ederim ve gerçekten alışkanlıklarınızın size ait olup olmadığını değerlendirmenizi de yine bu hafta itibariyle tavsiye ederim. Hafta sonu itibariyle Güneş Koç burcu geçişi başlayacak Önümüzdeki bir ay boyunca Güneş Koç burcunda ilerleyecek Bu da Önümüzdeki bir ay boyunca gündemimizin daha ziyade ikili ilişkiler alanında olacağını göstermekte Umarım keyifli bir hafta olur sizin için görüşmek dileğiyle hoşçakalın Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar 14 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili akrepler bu hafta Başak Burcu'nda bir dolunayımız olacak. Sizin 11. evinizde etkiliyken aynı zamanda 3. evinizdeki plütoyladan güzel bir desteği oluşacak. Bu özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, umutlarınıza yaklaştığınızın habercisi olabilir. Arkadaşlarınız ve sosyal çevrenizden güzel destekler, haberler, teklifler alabileceğiniz anlamına da gelmekte. Sanki yeni bir rotaya doğru ilerliyorsunuz, yeni kararlar alıyorsunuz ve burada yakın çevrenizin desteğini de arkanızdan hissediyorsunuz. Evet hafta sonuna doğru güneşin koç burcu enerjisiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca güneş koç transitini yaşayacağız. Bu etkileşimde sizin özellikle günlük rutinleriniz ve iş hayatınız aynı zamanda birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı gündemleri tetikliyor olacak. Umarım güzel bir hafta olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen Burcu Yayı olanlar. 14 Mart haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar bu hafta Başak Burcu'nda bir dolunayımız olacak. Sizin haritanızın 10. evinde, haritanızın tepe noktasında özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, otorite konumundaki kişilerle olan ilişkileriniz, belki ebeveynlerinizle alakalı gündemler tetiklenecektir. Burada aynı zamanda bu Dolunay'ın e, ikinci evinizdeki Britöy ile Güzel kombinasyonu iş arayan, yeni iş başvurusunda bulunan daha iyi kazanç elde edebileceği bir pozisyon arayışında olan yay burçları için hoş sürprizlerin olabileceğini de göstermekte. Ancak belki de bazı takıntılarınızı, bakış açınızdaki farklılıkları geride bırakmanız gerekecektir. Bunun yanı sıra hafta sonu Güneş Koç burcuna geçiyor. Güneş'in Koç burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca daha çok çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz, aşk hayatınıza odaklanabilirsiniz, keyifli aktivitelere yer ayırabilirsiniz, sevgili Yay burçları umarım keyifli bir hafta olur sizin için görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Bu hafta Başak Burcu'nda bir dolunayımız olacak. Bu dolunay sizin haritanızda 9. evde etkili olacak ve yeni fikirler, yeni bakış açıları, yeni vizyon, belki yeni yerler keşfetmek adına bir takım gündemleriniz olacaktır. Yurt dışı ile alakalı veya hukuksal gündemlerle alakalı gün, e, durumlarda bu dolunayda netleşebilir gibi gözüküyor. Burcunuzdaki Plüton'un güzel bir desteği olacak. Bu da özellikle hayata karşı artık yeni bir bakış açısı geliştirdiğinizi, eski vizyon ve amaçlarınızı geride bıraktığınızı göstermekte. Hafta sonunda Güneş'in Koç Burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca artık baharın e, müjdecisi e, süreci başlatıyor olacağız. Ve siz de bu etkiyi 4. ev alanlarında, ev yuva hane alanlarında deneyimliyor olacaksınız sevgili oğlaklar. E, biraz daha bu alana fokuslanacağınız bir süreç başlayacaktır. Umarım keyifli bir dönem olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar bu hafta Başak Burcu'nda bir dolunayımız olacak. Bu dolunay sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak sevgili kova burçları ve... Özellikle bilinçaltına odaklanacağınız, ortaklaşa parasal konular ve derin mevzulara fokuslanacağınız bir süreç olacaktır. Keza Plüto 12. evinizden buraya güzel bir kontak gönderdiği için özellikle içsel anlamda bir derinleşme, kendine ruhsal bir yer edinme, travmaları geçmiş yaraları iyileştirmek adına, şifalandırma adına sanki biraz daha ruhsal alanda geçecek bir hafta gibi gözüküyor sizin adınıza. Hafta sonu itibariyle Güneş'in Koç Burcu geçişine baktığımız zaman sizin haritanız. Üçüncü evinde önümüzdeki bir ay boyunca yakın çevreniz, kardeşleriniz, yakınlarınız, kardeş gibi gördüğünüz kişilerle ilişkili olarak daha çok odanız bu kişilerle geçirdiğiniz vakitlere, iletişimlere ve diyaloglara odaklanacak gibi gözükmekte. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta Başak Burcu'nda bir dolunayımız olacak. Bu dolunay sizin haritanızın 7. evinde etkili olacak sevgili balık burçlarım. Bu dolunay enerjisiyle beraber ikili ilişkiler, ortaklıklar, partnerinizle alakalı önemli gündemler söz konusu olabilir. Keza olarak burcundaki Plüton'un etkisiyle beraber özellikle iş ortaklıkları kurmak, iş ortamındaki dostluklarla alakalı diyaloglarınız, belki açılan davalar veya dava açmayı planladığınız durumlar ortaya çıkabilir. Birisiyle veya birileriyle aynı yolda ilerlemek için söz vermek, ayıtleşmek de yine bu süreçte gündem teşkil edebilir gözükmekte. Hafta sonuna doğru Güneş Koç burcuna geçiyor ve artık baharı yavaş yavaş hissediyor olacağız her ne kadar soğuk havalar içerisinde bulmuş olsak da. Güneş'in Koç burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündem biraz daha parasal konular, kaynaklar ve değer algınız üzerine odaklanacaktır. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekilde dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgiyatgmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.